Nesnelerin bir bedeni ve ruhu olmalı. Sadece bir tişört olsa bile. Annem benim ilham perim ve çoğu zaman birlikte çalışırız. Beni Louis Bourgeois'un çalışmalarıyla tanıştıran da odur. Bourgeois'dan ve eşlerinden kendimi alamıyorum. Bunda Bourgeois'un da bir anne figürü olması ve eserlerinin arkasında aynı benimkilerde olduğu gibi ailesine olan bağlılığı yatıyor olabilir. <gülüyor> Ağabeyim, so the the But... annem Bu ilk tasarımlarımdan biri. 6 sene önce yapmıştım. Tasarımda Bourjois'un Maman isimli eserinin izlerini görebilirsiniz. Bu kocaman örümcekten çok etkilenmiştim örümcekler, örülen ağlar. Ben de bundan etkilenerek bir sürü şey ördüm ve bu örgüleri, dantelleri, tasarımlarıma kattım. Bourgeois'ın eserleriyle ilgili en çok hoşuma giden şey eserlerinin dokusu olması, dokunma hissi uyandırması ve tabii ki eserlerinin kendisiyle bağlantılı olması. Art, is a guarantee of sanity. Right art is a guarantee of sanity. If you are an artist, you are not going to be to go You are an artist. You are let's, let's forget about that. Bir şeyleri bir araya getirerek yapılmış, uydurulmuş olma fikrinden esinlenen sanat eserleri benim ilgimi çekiyor. Bu beden üzerinde de olabilir ya da aynı burjuvanın kendi kıyafetlerini bir kafesin içine astığı Sel serisinde olduğu gibi de olabilir. Bu eser beni çok heyecanlandırmıştı çünkü kıyafetlere ve modaya bir içerik sağlamıştı. Burada 1998'de yapılan mavi elbise çizimini görüyoruz. Kıyafetin içinden iskeleti gözüküyor. Bu fikri ben de kıyafetlerimde kullanıyorum. Tabii ki kemikleri göstermek yerine kıyafetlerin içlerini dikişlerini normalde içte olacak parçaları gösteriyorum. Plastik ve danteli bir arada kullanmayı seviyorum. No, no, no, no, I transform I transform nasty work into good work. I transform I transform hate into love. That's my, that's what makes me Bence sanat her zaman modanın bir parçasıdır. Ben bir sanatçıdan çok tasarımcıyım ve kıyafet tasarlamak. Bu kıyafetleri insanların giymeleri için tasarlarken içten içe, askılarında da giydikleri kadar güzel görünmelerini istiyorum.